81-82 yaşındayım. Çalışmıyorum, çalışmayı bıraktım. Yine de içine bakıyoruz, aylak geziyoruz. Yük var sırtımda, aylak gezdiğim için. Çalışmadığım için bir yük var sırtımda. Hanımla evlendik. İki çocuğu, iki oğlan, büyüttük kız. Evet. Annem bizi... Tek başına büyüttü kendisi, öküzüle çiz sürdü, sabanla çiz sürdü. Kendisi 30 bölüm ekini yolduğunu bilirim annemin, ablamla ikimiz 30 dölüm yeli yoldurdu. Bize öyle ada çevir veriyor, bela da de veriyor adam. Bu bir annem öldü, ben evlendim, ablam gelin oldu, bir ökü inek bir inek, bir eşek, onunla ben çiftçilik yaptım. Onları beşerdik, sattık, öküz aldık. öküzüle epiçi sürdük. Ondan sonra bir motor aldık, iki arkadaş. O bozuldu, bir daha aldık motor, onu da sattık. Şimdi ne motor var, ne katır var, ne bir şeyimiz var, hiçbir şeyimiz yok. Almıyoruz yani, niye diyelim. Tarlalarımız var, beş on bölüm, onları da Sene beni orta işe veriyoruz, kirasını veriyoruz, abonele ikimiz geçiniz ama bazıda dövüşüyoruz, diye bilmen. Askerlik kütahya, oradan Diyarbakır'a gittim. Diyarbakır'dan ters oldum, geldim. O zaman bizim zamanımızda ikiydi, iki yıl yaptım, geldim. As ana beni ya ileride karşılamış, oğlum diye. Ne yapalım, hiç kimseyle dedikodu etmedim kızım. Herkesine işte sor çocuğa, herkesle de mü, kardeşim gibi geliyor, oğlum gibi geliyor, kızım gibi geliyor. 16 yaşındaydı bu. ama hiç yanıma gelmedi. Şimdi biz de nişanlandın mı, nişanına bir sakız versin, bir versin. alıversin. dedim katken onu kabul etmemiş, almamış. Adetimiz de almaz, çok şeydir, serttir, yani çok da dürüsttür, hiç öyle şerli merli değildir, çok iyidir. İki kız, iki oğlumuz var, sekiz de torunumuz var, Maşallah. torunun birisi okudu, öğretmen çıktı kız, birisi de çıktı, o da girecek bir yere, çalışıyor çocukla. Gelirler bazı bizim yanımıza, geçen geldiler, evlerini yaptılar, maaşları da var şimdi, hepsinin de. E bize muhtaçlığı yok, bizim de onlara yok muhtaçlığımız. Bak daha ekmek yemedik. Bir ablam bir ben, ikimiz yetim büyüdük, fakir fakir, şöyle ne evvel bir yüz yukarı yattın mı sen de bilek gibi, mertek gibi, Allah şov Çok fakirdik ya, çok. Ama kimseye bak, kimseye muhtaç olmadım. Kimseye borçlanmadım. Anacığızın bizi çitten gelirdin de biz de abamala hurda yatağıydık, bizi uyarmazdı. Yemeği yapadı, hazırladı, kaldırdı bizi, doyurdu öyle yatırdı. Bak anamdan bir tiske yemedim. Bir ağır laf da duymadım. Çok iyi dinleyeceğiz. Yalnız bunu boğuşturur bu da. Bunda da bir dedikodu etmedim, bak. Ne kadar dedikodu, sen de anama çok güzel bak. Allah razı olsun. Çok, en güzeli o. Çok güzel baktı. Çocuklar doğramacı benim, marangoz, kapılar, işler onlar yaptı. Bir işi çakıyordu anama, tabii söyleme sahip, işe diyor, pisliyor, şunu diyor. Onu kendi işisi gibi baktı. Amca. Şimdi zamanımız çok iyi geçiyor. Çok iyi, çok iyi. Sağlık saat yerinizde, yerimizde, yerimizde. Çok iyi, çok iyi. A ben bir abantistan ameliyat oldum, Hı. bir Geçmiş de gat'ten işi ettiler beni. Şimdi burada burada patlamış ameliyat, Bu... işi şey ettim ya ben sancılaştım diye baktı baktı işi şey etti çocuklar geldi götürdüler ameliyat ettiler beni. İyin şimdi hiçbir bir şey. Yani yemeye, içmeye, şuna şuna hiçbir bu taşlığımız yok. Hiçbir yerde de gözümüz yok. Allah razı olsun. Bakıyorlar, bakıyoruz. Öyle. Altı kardeşiz. Beş kız, bir oğlan. Babacığım ortakçılı işledi, Onlarla besledi bizi. Babacığım. Anam da Öyle çalışkanı da. <gülüyor> Öyle büyüttüler, bayıttılar bizi, gelin ettiler. Ablamalar beraber beni, gelin ediverdiler ikimizi. İki kız kardeş mi gelin oldunuz? Bir günde ikimiz gelin olduk biz. Kaç yaşındaydın Ümmü teyze? 16 yaşındaydım. Gelin oldum. Şimdi sakızı yolluyor bu, gavatanın içinde. Sadıcının, Karşınla. Ama bunu Arif Hanım yolladı. Hanım abla dedim, ben bunu alakoymam. Neden dedi, ya olur ya olmaz. Duyulu bu, benim oğlanın sakızını çiğnedi derler dedim. Alakoymadım. O da bana deyivermedi. Bunu al git dedim. Bunu al git dedim. Eğer olursa ve o zaman dedim olmazsa yerine ve dedim o da vermemiş buna koyuk olmuş oldu bene getirmedi kadın adet böyleydi değil mi evet, evet evet konuşmak yok yok kızım yok şimdi bize bu zere indir veriyor obamı rahmatlık. akraba olduğundan Arif gel amcam şunu indiriver.'' ve demiş buna ben ambara indim bu çuvallarla döküyor. Benim, ben titriyorum böyle. Bir görsen bunu, konuşu mesela kayıp çıkacak. Sus, sus, Ben senin nişanlını konuşsana. Hayır, o zaman nişanlı değildik. Yine, Orada şimdi. mı gördü seni? Hayır, biz her zaman görüyoruz canım. Görmemiz köyün içinde öyle görülüyor. Yani sen de o zaman şimdi Bizim okuyor. evimiz köyün içindedir. Park var ya, parkın üstünde bizim evimiz. Geliyor gidiyor bu tabi ki akraba olduğunda. Tabi senin gibi güzel zayıfmışsın Allah anlatıyorsun. Çok çözüyor ambarda. Seni çok beğenmiş tabi. Bilmiyorum sen? gari beğendiğini beğenmem. Bak be, şu şuanın ağzını sus, sus gari. Çözüyor ambarda. <gülüyor> Ketiriyor. Laf ediysem koyup gidecek. Biliyorsun. Zehreniz hangi oldu yenecek? Hangi hangi var yenecek? Dedim de değil, ömedin de bıraktım. Gittim ya. Niye bırakıp gidiyorsun, Ümmü Değizem? Zehreniz değil o. Kerpçydin o. Neyse, kerpiç kerpiç? Kerpiç getir Amcam bize demiş, benim elime ermecek demiş. Evin önüne koyuyor demiş. Bu nereye yenecek dedi bana. Ben... Hiç konuşmadın mı? Aa. Konuşmadım. Ya. Hemen girdim evin içine. Bizim evimizi köyün içi. Bak bak, Arif ile konuşuyor, o zaman nafolu diye iş etmedim. Azıcık sen e, kayınvaliden bir başka kızı düşündüğü için de mi yüz vermedin azıcık Arif amca? Abi, ışığın altını kıske çok çoğu ışığı taşı boy da. Ne? Çayın altını kıske gel, Kalk. Gördün mü? Beni böyle kullanıyorsun. Sen ona da azıcık gönlün olmamış bence ümmü teyze. Kayınvalide bir başka kızı tabii, istediği için. Tabii, tabii. Olur mu gönül canım? Olmaz. Olmaz. Olur mu? Olmaz. Pekala, evlendikten sonra kayınvaliden de galiba devam etti mi bu sitemi sana? Etti. Etti. Etti. Nasıl oldu düğünün ümmü teyze? Düğünümüz karlık bir günüydü. Karlıydı. Karda Düğünün oldu. nasıl oldu Ümmü teyzem? Baştan verir misin? Şimdi düğün nasıl oldu? Karlık bir günüdü, ondan gerçi düğün oldu. Arabayla, arabası. işi arabasına at arabasına gelin geldim ben. Karda? Karda. E, adetler neydi? Neler yapıldı mesela düğününde Ümmü teyzem? Düğünde neler yapılacak? Şimdi buradan kına kanısı gide. Buna kına kanısını getir ora, örtü döşeyi. Ertesi gün bura geli. Kına kanısı diye ona derler. Ha eşyalar onunla geliyor. Öyle mi? Kınası, eşyaları da mı onunla geliyor? Tabi. Geldi kına kanısı geldi. Ertesi gün yine ganiyle. öküz kanısını getirdiler. Ertesi gün ben de işiyle geldim. At arabasından. Kayınvalidenle beraber mi durdun o gün? Durduk deyze. gezdim. Hiç ayrılmadık. Ha ben sana bir şey daha anlatıyorum. Dur gar sen bir. Bak et bakalım. Yakıt almaya gittiler onda diye. Ha. Hindi <gülüyor> gelin geldin mi duvak gün? Köprü başına. <gülüyor> Biraz <gülüyor> alay alay olursun. Bir sürü olursun. Oraya bir kırmızı bardak. Tefe alırlar eline. Aman Allah! alırlar. zaman Dur Arif eline. Bir soğan sokarlar şişe. Orada geline suya attırlar. Soğanı? Soğanı. Bir de darak alırlar. Onu da gömerler, saklarlar. Gelin bulur. İşte böyleydi kızım. Pekala evlendin geldin. Ee, neler yaptınız Arif amcamla? Evlendikten sonra ne işlerle uğraştınız? İşte diye diye işleri o işlerle uğraştık. Kaç tane çocuğun oldu Mümtaz amca? Beş çocuğum oldu, biri öldü, dört çocuk vahindi. Nasıl büyüttün onları? Nasıl? Şimdi... Nasıl büyüdüm kızım? Büyükler evde kaldı. Gücü oldu mu da huveybiye kuya giderdim. Bazı kuyattım, bazı sırtım alırdım, ayakları bükülü diye. Ekine mi giderdiniz? Ekimbaşı zaman... mı ya? Ekimbaşıya giderdik. Bu önden giderdi, ben arkadan vardım. Biraz bıçakladı. Onu ben arkta astya durmayacaktı diye. Uğraşırdım gayret. Çocuklar da bu arada yanınızda. Yanımızda bir çocuğumuz var işte ufak. Büyükler evde kaldı. Bu annesinin yanında. İşte böyle geçindik, işledik kızım. Kayınvalidene de bakmışın. Baktım. Emme evet, evet. hindi bensiz, bir sonu bir şey yemezdi. Allah vaat etmemde. Araba yer içerdik. Pişman olmuştur sonradan değil mi? İyi ki Ümmü'yü almışım demiştir mutlaka. Tabi, tabi kızım tabi. Şimdi anam bir yaşlandı gari. Be ayrı çekimi yemeğe dedi buna. Dur, Bu ne diye, dur diye. sus ben deyiverim sus. Ha, e, ne diyiverim oralarını? Bile... E dur bakan bir. Ha, çok Şimdi ufak. yaşlandı gücü görmüyor kızım. Barabağı öyle mendil ekmek giyiyoruz. Ümmü dedi benim çanağımı ayır ve kızım dedi. Hayır ayırman dedim. Ha, bana ayrı yemek getir demek istedin. Hayır ayır çanak. Ha. Gözüm görmüyor dedi. Döküyorsun saçıyorsun dedi. Hırama koyun yiyin dedi. Kuman dedim. Ben oraya korsam benim vicdanım sızılak dedim. Şimdi anama... Ayrı çanay yettiler, ayrı kaşı ettiler ayrı barda yettiler. Anamı rahmatla, kendi anama. Onun ucundan gumasını istemedim kızım. Da en camında irca ediyonu mu dedi, koy ve dedem, koy ve dedim emme. Benim buram sızladı kızım. Anneni öyle yaptıkları için. Anama sen öyle yaptıklar. Hindi herkesin tabağı ayrı oluyor. Hindi o zaman. Para yeniyordu bir sofrada. E Biliyorsunuzdur, sunum sunardı. Biliyorsunuz. Evet, evet. Şimdi kaç kişiysen ayrı ayrı tabaklara koyuyor, Yiyin. Kilimde dokumuşun teyzem zamanında... Nasıl dokudum onu da biliyor musun? Hindi tuluk deriz biz. Onu attım, Onu sürttüm. Şürtü rahmatlık atadım yayıyla. Konuşun konuş. Yayıyla atadım. Nasıl baştan anlatalım? Nasıl yapardın Mümtaz'a heybeyi? Heybeyi. Nasıl dokudun yani? Nasıl yap yapıyordunuz? Şimdi bunu yiyirdik, bükdük. Ondan kercim, çözdük, dokudum. Onu da bak. Yapasını iyirdik, boyadık, ondan kercim çözdük, dokudum. Kendine mi dokudun sadece yoksa böyle dokuyup da sattık. Evveli geldiğimde gayrı ile dokuduk, sattık. Ha, onunla para kazandınız mı? Para anda. kazandık ne kızım. Ne güzel, ne güzel. Ondan keri bu çocuklar büyüdü, denizliye gitti. Denizliye gittik. O gramatlık ben dokumaya başladım. Başladım, konjularla dokudum. Büyük kızımla dokudum. Dört çocuğun dördüne de iki şey, işte o düşemeden verdim. Şimdi yapan yok ama, değil mi hiç? Yok kızım, yok. İşi deriz, yük çarpısı deriz. Onları öyle hep kızlara kendim dokudum. Ufarat'a kızla kendim çözdüm, dokudum. Ne güzel. İyi yapmışsın Ümmet teyzem. Şimdi nasıl geçiyor Arif amcamla zamanınız? Neler yapıyorsunuz? Çok, Çocuklar da yok. Çok iyi geçiyor. Bir işi şey işlemiyoruz. İşte evin ardında bir bahçemiz var. Onunla uğraşıyoruz ikimiz. Arif amcam yardım ediyor herhalde sana. Çay dememeye gitti. Ede. Ede. Ede.